Hoş geldiniz değerli misafirlerimiz, misafirlerimiz, bizim öğrencilerimiz Leyla İnanır Akademinin öğrencileri. Hepiniz hoş geldiniz. Ama hepinizin adına ben yine çok büyük bir hoş geldin demek istiyorum. Almanya'dan buraya geldi ve bizi kırmadı hocamız Profesör Doktor Fikret Aktaş bizlerle. Beslenme tıp uzmanı bu bilimi de ben hocamdan öğrendim Türkiye'de yokmuş biz endokrinoloji diyoruz diyetisyen diyoruz ama hocam beslenme tıp uzmanıymış sizlerden gelen soruları yanıtlayacak sizlerin soruları için burada toplandık ve hocamız da bu soruları yanıtlamak için buraya geldi hakikaten çok teşekkür ediyorum kıymetli ben bilgileriniz için şimdiden eminim ki çok güzel sorular soracaksınız Hocam da yanıtlayacak ve böylece Leyla İnanır Akademi'de bir daha keyifli bir semineri başlatmış oluyoruz. Hocam sözü size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle şöyle başlayalım. Benim ağırlık çalıştığım alan yani bizzat yaptığım başarılı çalışmalar obezite tedavisinde. Şimdi obezite tedavisinde bizim 1999 sene itibariyle çok güzel bir değişim oldu Almanya'da ve ondan önce de 1999 sene öncesinde de zaten bizim aşırı derecede vücut kitle indeksi yani e, biliyorsunuz hesabını hepiniz kilonuzu iki defa boyunuzla bölüyorsunuz yani örneğin 70 kiloysanız boyunuzda 170 ise 70 bölü 170 bölü 170. O çıkan değer vücut kitle indeksiniz oluyor. Onun da 19 ile 24 arası normali, 24 ile 25-30 arası fazla kilo, 30'un üstünde de obestlik başlıyor. Obez birinci derece, iki, böyle de devam ediyor. Şimdi bizim kastettiğim hastalar, vücut kitle indeksi 30'un üstünde, 35-38-40-42-43-45 şeklinde olan hastalar bezlenilen grup o mudur? Evet. Aynen. Şimdi onlar e, morbid obez hastalar. Bunlar da şu şekilde şimdi fasta kilodan dolayı eklemler Tabii ki düşünebiliyorsunuz ki eklemler birbirine çarpıyor. Eklemler birbirine çarptığı zaman bu defa kemik kemeke sürtmeye başlıyor ve ondan dolayı da e, bizzat e, sıkıntılar başlıyor ve bunu da bazılarının çok gelişmiş hastalık yani ilerlemiş hastalık olduğu için ameliyat hatta protez gerekiyor. Şimdi yalnız proteste cerrahlar, ortopedi doktorları hemen protezi takamıyor çünkü kilo vermesi lazım önce. E şimdi bizim diyet planına göre biz diyet versek bu kişiler ayda taş çatlasın hepinizin az çok tecrübesi var. Taş çatlasın ayda 2 kilo, hadi 3 kilo. 5 kilo veremez veremiyor. E şimdi farz edelim bir örnek alalım. Hasta 120 kilo. Doktor diyor 90 kiloya düş gel ameliyat edeceğim. Bu defa 30 kiloyu nasıl verecek? Diyetisyene gidip sadece diyet planıyla yapsa, dediğim gibi hafta ayda 2'şer buçuk kilo. Hadi çok kararlı, çok morali bozuldu, sağlık durumunu hani daha iyi olsun diye azimle, disiplinle Taş çatlasın. Belki olmaz da ben abartarak konuşuyorum. İki ay sabrı var bunun. İki ay yaptı. E i̇ki ayda dört kilo, beş kilo. Yani tatmin olmaz. Mümkün değil. Onun için çokları ciddi kilosu olanlar veremiyor fazla. Radikal diyetler alıyor işte su ne derler ödem atıcı haplar şudur budur suyu atayım filan. Yani bu da ama şimdi onlara kızmamak lazım. Niye ya? Onlar çünkü... Biz şu tarafını hiçbir zaman konuşun mu? Ben ilk defa belki şimdilik söylüyorum. Böyle kilo sıkıntılı olan ruhsal hayatı nasıl acaba soru işareti. Ruhsal konu hiç kimse konuşmuyor. Tek kilo, kilo, kilo. İyi de ama ruhsal tarafına bakan bir de azarlamalar oluyor. İşte yemesen de böyle hale olmaz, bir hakaretler görülüyor falan. Bunlar yanlış hareketler. Bunlar yani ne derler olumsuz hareketler ona destek vereceğimiz yani öyle kişiye biz bir de öyle deniliyor yani genel olarak şimdi bu kişiler öyle bir zor durumda ki siz şöyle düşünün denizde gemiden e, okyanus yani denizde gemiyle giderken denizden düşmüş kişiler düşünün E şimdi bu durumda kişi ne gelse tutabilecek şeyi tutar değil mi hani ya onu da şimdi yanlış söyleyeceğim diye <gülüyor> söylemedim teşekkür ederim yani ben şunun farkındayım şu anda birkaç e, daha atasözleri daha iyi şey çalışmam lazım yani şey ama durum bu. Yani ne çıkıyorsa onun için ne çıkıyorsa o kişinin ruhsal ruhsal e, ruhsal e, ne derler, tahrik olduğu için vay Türkçe de iyi gidiyor ya. Tahrik olduğu için yani ruhsal travmalı olduğu için bu defa kişi ne ne çıksa ümit ümit ya ya olursa hani Nasreddin mı bir gölet su, su değil evet. yoğurt mayaça göl tutar ya tutarsa şeklinde hani şuna, şuna geleceğim ee, ya olursa ondan sonra arkasına bunun şimdi şunu unutuyor bunlar ticaret amaçlı mı yapıyor bilmem ne bunu unutuyor hemen bir imkan geldi diye ona ümit bağlıyor ama şu da bir e, üzücü durum maalesef doktorlarla bazı böyle ticaret sırf ticaret amaçlı düşünen doktorlar diyelim Şeylerle maalesef olmayan, fazla bir etkisi, faydası olmayan şeyleri bile bu şey, böyle pazarlıyorlar. Yani o da etik konusu da ona girmek istemiyorum. Ama şuna geleceğim. Bizim kilolu olan kişilerin, maalesef obez olanların, o örneğe geri dönelim. 30 kilo verecek hastamızın aynı şekilde ameliyat da olacak artı. Bir de o örnekteki hastamız ameliyat da olacak dedik. Protez takılacak. Şimdi bu 30 kiloyu başka nasıl verebilir? Ne çıkıyorsa alıyor, yapıyor olmuyor. Hap alıyor, suyu atıyor, hap atıcı yani şey ödem atıcı haplar alıyor erzaneden reçetes olanları yani alıyor, su gidiyor geliyor, diyetisyene gidiyor, 3 hafta zor dayanıyor, bir buçuk kilo ancak vermiş, yani kısacası motivasyon sıfır, ne varsa deniyor, bu halde hasta. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bazı kişilerde stres kilo alıyor, bazı kişilerde de stres kilo veriyor. Doğru. Tamamen hormonal bir dengesizlik midir? Ototirolidlere mi bağlıdır? Nedir bu? Şimdi kısacası stres anında stres hormonu üretilir. Adrenalin, no adrenalin. Bunlar stres hormonları üretilen vücutta. Şimdi bunlar üretildiği zaman iştah açabilir, iştah kesebilir. Kişiden kişiye değişik yani adrenalin kek olduğu zaman bazıları yani her insanda farklı tepkisi oluyor. İştah açı, açı, açılanın iştah yemeğe yükleniyor ya da şeker, çikolata, tatlı şey yükleniyor. Veyahut da e, stres hormonu bazılarında de iştah kesiyor. Ne güzel. Oluyor. İştahım kesildi diyor. O ondan kaynaklanıyor. Şimdi, Peki hocam şeyden soracağım. Şimdi bizim Türk hanımlarında genelde bir armut tipi bir kilo alma var. Yani bölgesel <gülüyor> kilo problemi bizim hanımların birinci derecede sıkıntısıdır. Evet. nereden alır bel bölgesinden alır. Yani sıkıntı üst bölgeden çok belden aşağı kilo alma armut tipi şekil dediğimiz şekilde bunlar neden böyle olur? Yani net yapı mıdır? Yoksa yağ böyle orada mı daha çok birikiyor? Şimdi yağ deposunun bizzat bayanlarda yağ deposunun e şeyleri depoları var. Ve bayanlardaki depolarda bizzat basen ve karın bölgesi. karın bölgesi şimdi kadından kadına değişiyor bazen de basen ağırlıklı oluyor ama karın biraz önce veyahut da bir başka görüş konuşmamda anlatmıştım basen yağı fasta zarar vermiyor sağlık konusunda karın yağı zarar veriyor yani karın yağı kana geçiyor kara kana geçtiği zaman İnsünün direnci olmuşsun. Yani insünün direnci biliyorsunuz insünün şekeri dengeleyen bir hormon. Ve insülini de bir anahtar olarak düşünün. Kapıyı açan yani hücre hücre kapılarını açıyor. Kandaki şeker hücrelere giriyor. Normal çalışma yani normal bir durumda. İnsünün direnci demek anahtarların yamulması yani insünün görevini yapamaması insünün direnci anlamında oluyor. Hangi görevi yapamıyor? Anahtar misali aldığımız zaman e, yamulduğu zaman, deform olduğu zaman kapıları açamıyor, yani hücre kapılarını açamıyor. O zaman da e, şeker kanda kalmış oluyor. Evet. Şimdi kısaca hemen şunu bitireceğim, ondan sonra soruları hemen alacağım. Şimdi toparlayacağım da konuyu, şimdi bizim bu hastada kaldık, 30 kilo verecek. Bu bizim hastamız sonunda tek olarak değil, bunun gibi kaç hastalar vardı ya da var haledir var. Bu defa Alman, Alman Bakanlığı dedi ki beslenme e, tıp uzmanlarından, e, hekim doktor uzmanlarına yani bir araya geldiler. Ondan sonra bunlar bir ciddi bir çalışma yaptılar bundan yaklaşık 50 sene önce. Ve o çalışmada aynen bu benim anlattığım konu e, ele alındı ve orada başladılar ya yani orada, orada mı orada mı neyse ben karıştırdım yine yani o, o şeyde toplantıda. Dediler ki çözüm ne olabilir? Şimdi diyetisyen üzerine yapılsa fasta kilo verilmiyor. Motivasyonunu o kadar yüksek tutman lazım ki bu hasta en az 6-7-8 ay yapması lazım. Yani onu da mümkün değil. Peki ne olabilir? O zaman dediler biz o zaman bir reçete bir şey hazırlamamız lazım. Bir destek amaçlı bir şey lazım. Destek amaçlı. Bu da destek amaçlı bir şey hap olarak iştah kesici haplar var. İsim vermeye gerek yok. Ama onları aldığı zaman kişi yine fazla bir faydasını göremeyecek. Çünkü dengeli beslenmeyecek. Bu defa hem kilo verecek hem de sağlıksız verecek. E peki ne olabilir? Öyle bir şey olması lazım ki öğün yemek yerine alabilecek bir şey olması lazım. İşte buyurun o zaman bu tür ürün üretildi. Yani bu 99'da bir yenileme oldu ama 99 senesine kadar aynen bu şekildeki ürünler öğün yemek yerine alınan ürün oldu. Gıda takviyesi değil bakın. Onun için özellikle anlatıyorum. Gıda takviyesi nedir peki? Gıda takviyesi normal beslenmenin yanı sıra aldığın vitaminler. Çünkü fazla meyve sebze yiyemiyorsan alacaksın. Alayım mı? Alacaksın tabii ki. Çünkü vitamin nereden alacaksın? Şimdi ondan sonra işte bazıları mineral eksikliği, yani sonuçta gıda takviminin anlamı var, mantığı da var. Yani saplementlerin gerçekten öyle kötü adı çıkmasının nedeni çünkü yanlış kullanımdan dolayı kötü adı çıkıyor. İşte saplemente kilo kilo vermede bilmem ne bu saçma tabii olmaz. Bu tamamen yanlış ama kullanılıyor. O olmaz. Onun için... Peki ne olması lazım? Yapılıyorsa işte bu türün tür öğün yemek yerine alınan ürün oluyor bu. Bu öğün yemek yerine alan e, e, ürün Almanya'da o karar alındıktan sonra yasalaştı. Hemen bir yasa çıktı. Yasanın içinde de diyor ki bunun diyor bir öğün yemek içerisinde diyor yani bir öğün yemek aldığı zaman bunu diyor bütün mikro ve makro gıdalar. Bakın şimdi fark edeceksiniz. Şimdi mikro biliyorsunuz diyorsunuz. Şimdi ben desem yani Söyleyin bu nedir mikro gıdalar? Yani, yani böyle ben ama bırak deyip geçmiyorum. Anlatıyorum hemen bakın. Mikro gıdalar nedir? Göste görünmeyenler. Vitaminler, minerallar. Makro gıdalar nedir peki? Göste görünenler makro. Karbonhidrat, protein ve yağlar. Bakın ne güzel anlatıldı değil mi? Ben bunu tavsiye ediyorum hocalara da yani. Genel olarak bizim buradaki isim vermeyeyim. Bizim şimdi bazı ben burada... <gülüyor> tıp hocaları var, tıp profesör hocaları. Aralarında da ben bazen kibarlığımdan diyorum hani hocam ama anladı mı bu şimdi söylüyorum. Anlayacak tabii ki. Baksın, okusun. Yani, hani neyse. Düşünce farklı oluyor. Her neyse o konumuz da değil. Yani burada mikro ve makro gıdara ne gerekirse bir öğünde içinde olması şart. Bir. İkincisi öyle bir protein kalitesi olması lazım ki bunu kullandığı zaman sırf yağlardan kilo verebilsin, kasa zarar vermeden. Onun için bu yasalaştıktan sonra diyet kanunu 14a maddesine göre bu üretilme izini aldı. Ve sadece birkaç üretici bunu üretebildi. Ve bu sadece doktor muayenehane üzerine destek amaçlı ürün olarak satıldı senelerce. 1999'da heyete ben şey yaptım o çalışma heyetine hemen dedim ya bu ne güzel çilekli içine esas çiçek çilek niye koymazsınız? E, onu böyle yapmaya baktım bana hepten düşman değil ama e, kıskanan çok oldu. E, baktım bunlardan baş edemiyoruz. Ben o zaman kendi imkanlarıma göre heyetimi kurdum üreticisini buldum dedim ki benim bu formüle görelim üretin ve dedi üretici iyi de ama masrafı çok bu çünkü üretim şey hakiki meyve mesela e, vanilya da hakiki vanilya şotu bilirsiniz şimdi kilosu 200 avrodan 4-5 kilosu şutu var ya vanilya şotu. çubuk çok çubuk hocam çok iyi bilir. He. <gülüyor> yani şu, bu hakiki şotu var içinde mango hakiki mango var mango var yani hepsi mango değil tabi yani aynen doktor Bauman. mesela Doktor Bauman da aynı şekilde benim benzer şekil düşüncede piyasaya girdi evet. ne dedi Ya dedi ben bir dermatolog olarak yani anlatmaya gerek yok ama bir kısaca dedi piyasaya baktı koş, dedi, benim dedi benim benim, benim kalı yani benim düşünce kalitemde yok ürün para feni şu su bu sistemin da iyi bilirsiniz. buna da yani ama şuna aynı durum Aha ben de dedim ben tak video ama şöyle söyleyeyim yanlış ben temen düzeltiyorum. Düzeltmem lazım. Dürüstlük olmaz o zaman. Öbür ürünler de iyi. Alır mısın? Alırım. Bunun gibi mi? hani etkin aynı etkinlik. Ee, iyidir. Al al ben kendim de kullanırım yaparım. Yalnız tek şu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mercedes güzel araba. Ee, BMW de güzel araba. Öyle değil mi? Audi de güzel araba. E şimdi bu Mercedes BMW ise ya da Ferrari ise bu yani en güzel kaliteli bir arabaysa ker hususta yani deri koltuğundan tut tahta ahşabına kadar atıyorum yani. Bu buysa e öbürü de en iyisi bundan sonra gelen Audi. E Audi de iyi ya. Audi bir bin yani arabanın kalite. şey yani ona gelmek istiyorum. Eğer yani Audi de sürerim ben. Ama şimdi yani buna kıyas olmaz. Zaten ondan... Ne diyorum? Üretici diyor ki ya diyor meyve hakiki meyve diyor. Onun diyor bir, dedim ben ben bunu bu şekilde formülü veriyorum. Yapar mısın? Yapmaz mısın? E, tamam. Ben de tabi az çok o zamanlar azimli bir çalışkan biri olarak da bilinir Üretici bunu yaptı. Ne oldu yaptıktan sonra? Hatta ben size şunu da açıklayayım. Gülersiniz. <gülüyor> Ama öyleydi. Ne diyeyim? Doğruya doğru. Dedim 70'e bana soruyor. Ne kadar diyor? Kaç ton? Yani. Çünkü en az bir üretim şeyi var. Yoksa makineleri açmak zarar. Dedim saf saf dedim ya 70 kutu ancak dedim tat baş. adam ses kesindi dedim halbuki bana malzeme ne tane? Ya ya ya ya diyorlar hiç unutmuyor sonra dedim ya tamam da e, ben şimdi dedim e, palet palet yani 500 600 bir kut bir palette dedim onu ben zaten mümkün değil yok yok dedi buraya geliyorlar dedi doktor grupları şirketler hava hava basıp geliyorlar iki gün ilgileniyorum bir sürü masraf ediyorum 10 gelenden bir tanesi yok bir hani Ondan sonra gelsin bir şey hani sipariş versin 20 30da da bir tane geliyor e Sen direkt açık konu ona bir de havalı geliyor biz şuyuz biz buyuz biz hep hava Hava yani havalarına hava uçuyor ondan sonra bir gün düşüyor ya bak bu da güzel şey oldu gayrim gayrim ne oluyor Türkçe mesela havuz kılavuz yine evet. deniyor Türkçesi ee, Gaymen oluyor. hani Hoş boş. Buna ne deniyor Türkçesi? Hani kelimelerin birbirine uyduğu zaman hoş boş. Şey, Kilavuz. Ha? Kafiye, kafiye. Ha? Hafiye, Hafiye mi oldu? Ha. Güzel hafi oldu. <gülüyor> Şimdi hemen bitiriyorum yani. Ee, konu hemen bitiyor sonra sonuna geleceğiz. Şimdi öyle bir duruma geldik ki biz üretici yaptı. 70 kutular geldi. 70 kutuları verdik. Hemen bir hafta iki hafta yani bir kısa süre yalan, yalan olmasın. Kısa süre sonra Hebron hisaktır. Evet dedi. Dedim şimdi paletleri hazırla. Gel gelecek mi? E dedim tamam artık. Her başka ürünü alan her Audi'yi süren, bizim Mercedesi BMW'yi sürünce dedi ya dedi bunun dedi bu. tamam biz Audi'yi biliyoruz da kalite ya bu, bu, bunun ahşap direksiyon tahta şeyi otura ne kuzu derisi mi bu ne yani bu ne kalite düğmeye basıyorsun havalandırıyor atıyorum yani şey örnek olarak yani bunu alan bu tat neymiş ya bu bu sanki kakao hatta tadına bakabilirsiniz de şimdi e, çilek ya bu sanki çilek püresi E tabi yani ne sandınız dedim ben de yani e, hakiki şey olarak başlatıldı kısa kesiyorum ciddi bir yerlere geldi yani 20-21 sene, sene oldu. E şimdi hemen geçiyorum. Kusura da bakmayın. Ben bazı şeyleri böyle uza, şey yapıyorum da canınızı sıkmak için değil de. Bazen böyle hani anlam oldu. Yani önemli gördüğüm için. Şimdi birincisi ilk başta bu çıktığı zaman tedavide kullanıldı. Tak, e, şey, destek amaçlı ürün olarak ve bunu o zamanki yani yaklaşık 50 sene önceki başladıkları zaman ilk versiyonunda bu kişiler başladı. İlk 2 haftada 6-7 kilodan aşağı veren olmadı ilk 2 haftada. Hemen anlattım bilimsel olarak da. Bunu 2 gün aldığınız zaman vücutta bakın yine farkı görün yani. Şimdi bizim bir herhangi hoca isim vermeyeyim. Glikojen deşarjı boşalır. E peki glikojen deşarjı ne hocam? Yani, yani glikojen de ha şimdi konuştuk. Glikojen deposu boşaldı. E glikojen deposu ne ki? Ya bir anlat onu değil mi? Şimdi ben anlıyorsunuz ben onun için eleştiriyorum ki bile bile eleştiriyorum çünkü bazı takip eden hocalar var beni bir del iki de belki şey yapar ceton düşer de artık değiştirirler yani şeyleri. Heh. Şimdi ben ben kendi versiyonla devam ediyorum. Şimdi glukojün deposu vücuttaki enerji deposu yani karbonhidrat deposu bu 400 gram olarak 400 gram olarak vücutta e, topla, takriben 400 gram olarak vücutta dağılmış. 150 gramı karaciğerde, 250 gramı kaslarda. Karbonhidrat deposu, yani glikojen deposu. Bu depo, bu iki gün içerisinde bu üründen günde beş kez kullanarak boşaltılıyor. Ve o glikojen deposu boşaldığı zaman zaten ilk iki günde birer buçuk, iki kilo zaten oradan gitmiş oluyor. Bir de kujen deposu boşaldı zaman bu defa vücut enerjisi ne yapacak Peki Yardım. ben sizlere seviyorum gerçekten bir şey olarak ben farkındayım konsentleri dinliyorsunuz farkındayım ona memnunum Öncelikle teşekkürler Bir de yani laptopden laptop anlama ona tamamen bayılıyorum yani o da yani sizin Tabii ki <gülüyor> ona göre güzel bir şeyiniz var yani ee, ne ilim şeyiniz var yani. Ee, bu defa boşaldığı zaman yağ depolarından erime başlıyor. Ve şaka espri masal demiyorum bakın. Yoksa desem bunu biliyorsunuz artık tanıyorsunuz beni. Şaka derim veyahut masal derim veya şunu derim. Ben açık sözlüyüm. Bunu iki gün kullandı. Bak ben şöyle anlatayım. Ben kendime biraz önce anlattım değil mi? Hani kel ilaç bolsa kafasına süreceği. Tamam ben şimdi o kadar da abartılı hani şöyle diyelim sonuçta olabilirdim. Ama ben her zamanında şimdi ben şu anda bile benim beden 50 beden kadındaki 38 beden. Ben bu bedeni korumaya bakıyorum. Ha 40 bedene çıktığım oluyor yani. Ee, bayandaki 40 beden. Erkekte 40 50 beden. Erkekteki 50 beden, kadındaki 38 beden. 52 beden, 40 beden. Ben kendim itiraf ediyorum. E, tamam, şimdi yaşım da gitti ben, öyle genç değilim. E, o kadar da yaşlı değilim yani, ortayım yani diyeyim. E, şimdi ben kendimi eleştirmeyi seviyorum da, bazen de nefse ağır geliyor, onun için düzeltiyorum da yani biraz. Her neyse, şimdi benim... Örnek neden kendimden veriyorum? Çünkü kendim yaşıyorum ve gerçekten nasıl faydasını gördüğümü, gördüğümü anlatıyorum. Bizzat kendim. Şimdi ben bu bedeni koruyorum. Yani 50-52 beden. Ama 54 olmaz. Neden? Çünkü kilo aldıkça dar olur bu bak. Şimdi mesela şimdi bu biraz ben başladım. Kendim yapıyorum bunu. Bolardı bu dardı böyleydi. E dedim ben böyle dedim. Zaten insan bunalıyor ve rahatsız oluyor. Bir herkesin bir... Onun için benim... Efendim? Alıştığı kilo. Ha, herkes alıştı ve rahat ettiği kiloya ben derim, gelin. Hani ben şimdi şu anda kendimi iyi hissediyorum, e, kalı kilonda, problem yoksa. Ama problem varsa yani fazla kilo, yani aşırı bin, yani vücut kitle indeksini hesaplayın. 30'un üstünde ise, onu belirteyim, 30'un üstünde olan vücut kitle indeksi kapıda şeker hastası, e, tansiyon, hep hastalıklar bekliyor, her an gelebiliyor. Ama 30'un aşağı, aşağısındaysa keyifsizin. Hocam artık şunları mı? Ha, evet alınır. şimdi Herkesin hemen dağılır. şunu da belirtmiş onu. Ben bunu kendim başladığım zaman ya bundan başlıyorum ondan sonra bunu yapıyorum. E bundan anlattığım kısa 2 günde 1,5 e, kilo veriliyor. Ondan sonra da buna alındığı zaman da haftada 1,5 kilo sırf yağdan eriyor. Onun için en sabırsız birine bile diyorum ki ben sen iki gün bekleyebiliyorsan bundan başlattığım zaman. Ben çok daha Türkiye'de bundan başlatmıyorum, bundan başlatıyorum. Neden? Çünkü benim Türkiye'de gerçekten tecrübem var. Ben şimdi bunu verdiğim zaman birine burada hemen telaş heyecana giriyor. Hocam ben ölüyorum, Ölmüyorsun sen. Biraz şimdi alışman lazım. Çünkü bunu beş defa hiçbir şey yemeden alıyorsun. Biraz yani zor. Bu bir defa yiyorsun, iki defa alıyorsun. Daha kolay. Bundan da verebilirsin. Biraz yavaş versin ama yine verirsin. İki gün sabredeceksin. İki gün sonra sadece neticeyi alıyorsun. karın ve basen bizzat eksildiğini görüyorsun. Çünkü lipolüs biz onun bilimsel lipolüs. Lipolüs aktif oluyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yine bilimsel biraz. Bunu aldığınız zaman biz postprandial. Bak yine bir kelime geldi. Postprandial. Burada yine hocaya ben dokunayım çünkü sinir ediyorlar çok. Po hocam postprandial ne peki? Bilmesi lazım. Öyle değil hocam. Anlat. Post pandia. Nedir? Post. Yani latinceden ama bu kadar detayda girmeye gerek yok. Sonuçta post aldıktan sonra, e bunu aldıktan sonra glukoz çıkıyor. Yani şeker yükseliyor. Yükseldiği zaman, yani genel olarak yükseldiği zaman, bir şey yediğimiz zaman e, insülin salgısı oluyor. Dengelemek için o şekeri. Bunu aldığınız zaman, işte olay özelliği budur. Bunu aldığınız zaman nefasla şekerin yükseliyor. Ne de insülin salgısına gerekiyor. Bu durumda neyi, neyi e, tetikliyor? Yağ erimeyi tetikliyor. Yani kısacası hemen bitiriyorum. Bütün harcadığınız enerjiler yağ deposundan harcanıyor. Biz buna diyoruz gain i fet Yani sırf ham yağdan eksiliyor. Emin olun ben bunu yapabilmiş olsam böyle bir 15-20-30 gün yapabilmiş olsam... Benim yaş yani şimdi 40'ın üstünde. Ben bunu yapabilmiş olsam samimiyetle söylüyorum. Ben niye size şey yani boş laf anlatayım. Bunu 20-30 gün yapmış olsam hani sporcular yapar da böyle çok tekik mi ne deniyorlar? Tekik mi? Mekik. mekik pardon. Mekik, tekik. Hmm. mekik çekiyorlar. İnanın spor, mekik çekmek her şeyi yapın bu karın kasları gözükmez. Bundan disiplinli yapın. Kilonu verdin. Artık formdasın, Az bir karın kaldı. Devam et. Samimiyetimle söylüyorum. Karın kasları dahi dışarı çıkıyor. Şaka değil. Canlı Çünkü sırf yağlar eriyor. Benim, ben canlı arkadaşımın örnek olacağım. Oya Hanım bakın siz hepiniz şahit olun. Hepiniz şahit olun. Ben şimdi Oya Hanım'ı özel, evet. özel, bizzat ilgilenerek başlatıyorum. Evet. Siz ricam tekne. Yanlış da anlamayın burada. Sizin hiçbirinizin öyle yani fazla bir ihtiyacınız yok. Burada hani bir iki kişinin... yok Şimdi şu anlamda. Hani şimdi kalkıp hani hastalık konusu yani rahat etmiyorsan çimlik bir iki kilo ve o ayrı bir mesele. O zaman zaten fazla bir şey yapmana da gerek yok. Ama şuna gelmek istiyorum. Bunu siz yani almanız için değil. Ya, he, şunu da kesinlikle yanlış anlamayın. Yani bizim burada biz Kutu satma o durumunda biz size sadece bir e, e, e, tedavi yönteminin özelliğini anlatıyoruz. Çünkü bu marka bir şey bir de yani yanlış anlamayın. Şimdi burada bir kutu satılmış, satmam yani o mevzuat Burada tek biliniz. Ola ki gerçekten ihtiyacı olan biri. Buna ne verseniz imzalı verebilirim. Çünkü ben bunun arkasında duran biriyim. Ve hiçbir rahat bir şekilde şey yapabilirim. İsim vermeyeyim. Beni burada çok hocalar tanır. Yani isim yapmış meşhurlar da tanır, takip eder. Bu ürünümü de takip ederler. Ben isim vermiyorum. Birisi bir yanlış yaptı. Anladı yine devam ediyor. Bir ortak arkadaşımız varsa onun için kesin ve emin biliyorum. Biliyorsun ara ya, neye sen çekiniyorsun? Ara de Fikret Hoca, bu senin ürünün. Ben bu kadar zaman buranın meşhur hocalarındayım ya da neysen. Yardımcı ol bunu, gel ben hastalarıma vereyim. Yok e ne peki? Gitmiş bir üreticiye yaptırmış bir şey piyasada satıyor. Ben dedim bu rezalet ya. Ya öyle ama. O ortak arkadaşıma dedim ben o da biraz pozisyon olarak makam olarak şey biri havalı bir yani hava değil yani iyi bir yerde pozisyonda. E dedi iyi de kekeledi bir şey diyemedi. E çünkü haklıyım. E sen bunun niyetin gerçekten insanlara faydalı olma? Biraz önce anlattım kilo sıkıntılı olan hastaların ruhsal da istersen moral bozukluğu var ya ya ben hasta kilo olmasa bile yine rahatsız olmuyor yine moralim bozuluyor. Sen buna destek olacağın yerde niye boş boş şey? Evet. Troyit evet. ben evet. hemen onun için. Evet. Şimdi tamam şimdi Troyit hastalığında genel olarak da şunu bilmiş olun. Ben kısa geçiyorum. Bu Troyit şeyinde iki şeye bakılır. Bir çalışmasına Yavaş mı çalışıyor, normal mi çalışıyor, hızlı mı çalışıyor? Bir de ikincisi büyüklüğüne bakılır. Küçük mü, normal mi, büy yani büyük normalden daha mı büyük? Übek yani. Bu iki tane, e, bu iki tane veriden sonra tedavisi kararlaştırır. Zaten tedavisi iki tedavi var, ya ameliyat ya da tablet. Sizinki muhtemelen tablet ameliyatı. Tamam. Şimdi böyle olduğu zaman metabolizma genel olarak Muhtemelen sizin yavaş genelde yavaş Çalışıyor. çalışmıyor. Evet. evet. Böyle durumlarda siz örnek veriyorum kilo vermek isteyip bundan da yaptığınız zaman yine verirsiniz. Burada farkınız ne olur? Sizin gibi hasta olmayıp da işte normal orana yarım kilo bir kilo fark olur. Yani örnek yani siz yine verebilirsiniz. Siz mesela 3 kilo veriyorsanız öbürü yani şöyle söyleyeyim 2 haftada bunsuz diyelim. 2 haftada bunu yaparsanız 3 e, kilo 3-4 kilo hızlandırma da yaparsak onu da işin içine kattık 4 kilo versin E bundan 5 kilo verirsin başka biri de bundan 5 kilo da verebilir bundan 7-8 kilo da verebilir beraberinde Ben en düşüklerini söylüyorum bakın şunu bilecek bilmenizi isterim ben çok düşüğünü söylerim sürrüzü severim yani siz diyeceksiniz örnek veriyorum. Bu da şimdi şu anda aklıma geldi diye söylüyorum mesela genelde bunu mesela yapıyor diyor hocam diyor ben diyor bir haftada 3 kilo verdim diyor. E tabi verebilirsin. Vücut müsaitse. Ama eksiklik varsa onu da belirteyim. Mesela eksiklik ne? Çok aç kalıyorsun. Sık sık diyet yapıyorsun. E, açlık metabolizmasına vücut giriyor. Açlık metabolizmasına girdiği zaman bu defa şoka giriyor. Sinir sistemi de acil şeker gerekiyor. Şeker de bulamadığı için bakın yine bir kelime geliyor. Glukoneoginezi glukoneogenes. Bu ne oluyor? E bunu da anlat hocam değil mi? Yani ben duydun ne işe anlasın. Bu demek oluyor karaciğerde e, şey şeker üretimi diyor. Glukoneogenes. Yani karaciğerde şeker üretimi. Çünkü yemediğin zaman karaciğerden üretim yapıyor şekerini. Bunu da lazım çünkü vücut sinir sistemi şekerle besleniyor. Şimdi... Böyle bir durumlarda yani her zaman diyet yapıyorsun, bozuyorsun vesaire vücut tahrik oluyor. Ve açlıktan dolayı ilk başta amino asitler kastaki amino asitleri alıyor. Üretim için, şeker üretimi için vücut. Amino asitleri aldığı zaman kaslardan ne oluyor? Kas kaybı oluyor. Yani kas eksiliyor. Bunun da vücuttan asıl belirtisi... Yaş gittikçe vücut böyle güzel bir bayan figürü iken gittikçe böyle düzleşmeye gidiyor. Onun da nedeni bu. Yani zayıfsın ama formun bozuluyor. O da işte kas kaybından gittikçe. Ve sıkıntı ne? Basen ve karın bölgen artıyor. Hocam merhabalar tekrar. Şimdi ben bu anlattığınız ürüne ilgi duyuyorum. Ve ama bunun nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Kullandığımda cidden faydalı, ol, faydalı olacağını düşünüyorum. Ama nasıl kullanmalıyım? Neyle kullanmalıyım? Günde kaç kere almalıyım? Kaç öğün bunu kullanmalıyım? Anlatırsanız. Tabii ki. Şimdi öncelikle ŞEYKA'ya 300 milim süt alıyoruz. Evet. 300 milim süt. Hocam peki sütte fark ediyor mu? Yani light süt, light normal süt... süt. Ne tercih etmiyoruz? Az yağlı süt. Az yağlı süt. süt tamam. Light süt. Ondan sonra iki kaşık, iki kaşık tosttan. E, kaşığımız yok ama içerisinde. İki, iki, iki kaşık. Yalnız kaşık içinde. İçinde bir dakika, şurada. Bak Bir dakika, şurada. Aaa! tamam. <gülüyor> evet. İki kaşık. İki kaşık. Toz koyuyoruz. Çok güzel kokuyor bu arada. Hafif tepeleme oluyor kaşıklar. Evet, aynen öyle. Evet. Şeker'ımıza? Şeker'ımıza 2 kaşık koyduk. Tamam. Kapatıyoruz. Evet. Ve çalkalıyoruz. Ortalama? Ortalama. 15 saniye, 20 saniye gibi mi? Olabilir. şu anda yeter Tamam ya şimdilik de açıp içebilirsiniz yani şöyle açabilirsiniz he kameraya bakarsanız evet. içiyor içeebiliyoriyorsunuz çok merak ediyorum Afiyet olsun sizin yani Tadı Muazzam yani ben çileye bayılırım hocam Ayrıca. Afiyet olsun Şu an bana çok iyi geldi ve tatlı düşkün bir insan olarak <gülüyor> Her gün mutlaka tatlı alıyorum çünkü ben Afiyet olsun Tatlı ihtiyacımı bir şekilde karşılıyorum Muhtemelen bu benim e, tatlı ihtiyacımı %100 karşılayacak Öyle Muhakkak <gülüyor> Umarım Can Başka ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı bu kadar yani bu Yok. Afiyet tasıyorum. olsun bunu iki öğün yerine alıyorsunuz Aha. Bir öğünde yiyorsunuz Bir öğün hangi öğün mesela Bunu yani seçebilirsiniz Sabah öğlen ve akşam hı hı. Öbür öğünlerde iki defa alıyorsunuz hı hı. Yani e, mesela akşam bunu almak normal öğüne göre daha çok fayda sağlayabilir mi bize? Tabii ki. Çünkü akşam genelde çok yeniliyor. Hı hı. Akşam çok yenildiği hı. için bunu aldığın zaman hiç olmasa e, fazla kalorileri tasarruf evet. etmiş oluyorsunuz. Evet, tamam. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, Afiyet olsun. <gülüyor> çok güzel hocam. Evet. Bunu da aynı zamanda şey kadar size hediyemiz olsun.